Bismillahirrahmanirrahim. Evet bu asrın en büyük hastalıklarından, sıkıntılarından biri benim nazarımda. Ve insanların çözüme bir türlü ulaşamamasına da sebep olan bir problem. Ne istediğini bilmemek. İnsanlar ne istediklerini bilmiyorlar. Bakın burası bu videonun konusu, bu videonun odak noktası. İnsanlar ne istediklerini bilmiyorlar. Mesela biz bunu dış kulvara atmayalım hemen, başkaları endeksi düşünmeyelim. Kendimize soralım ya ben ne istediğimi gerçekten bilen birisi miyim? Yani aradığı şeyi yakalamış ve buna endekslenmiş bir hayat mı yaşıyorum? Yoksa ben de öyle yani akışında... Fırtınanın, rüzgarın estiği yere doğru hareket eden, rotası olmayan bir gemi gibi mi? Gidiyorum. İdeallerim var, hedeflerim var, yapmak istediğin şeyler var ama ben iddia ediyorum. Diyorum ki bunları isterken bile ne istediğini bilmiyorsun. Bilmiyor insan insan ne aradığını bilmiyor. Şimdi bunu biraz daha tabii ki açalım. Havada kalmasın. İnsan aradığının zevk olduğunu, insan aradığının aşk olduğunu, insan aradığının huzur, aile saadeti, mutluluk olduğunu, insan aradığının sağlık olduğunu, şöhret, güç, para ve zenginlik olduğunu sanıyor. Çok garip. Bunların hepsini dışarı alsak herhalde elimizde hiçbir şey kalmayacak gibi duruyor değil mi? Hayır. İnsan bütün bunların sonsuzluğunu istiyor. Sen zevki değil, zevkin sonsuzluğunu istiyorsun. Sen aşkı değil, aşkın sonsuzluğunu Istiyorsun. Sen sağlık değil, sağlığın sonsuzluğunu istiyorsun. Yani hastalığa müptela olup yerle veksan olmayı arzulayan kaç kişi var? Sen zenginliğin ve gücün değil, sonsuz, elinden hiç kaymayacak gücün ve zenginliğin talibisin. Bugün başarmakla tatmin oldun, kazanmakla tatmin oldun. Kendini bununla mutlu ettin ama aslında kazanmada da sınırsızlığı aradığını o bir anlık kayıpla bile görebiliyorsun. Yani bir şeyler çok iyi gidiyor ama bir noktada bir eksik çıktığı zaman insan hemen burulu veriyor, modu düşüyor. Bunun hayatımızı örnekleri bir değil binlerce. Hatta dünyanın en iyi futbolcularından işte Cristiano Ronaldo. Değil mi adam yani milyarların sahibi elinde serveti konuşamayız veya işte başarısı futbol kariyerindeki o attığı goller belki dünyanın en çok gol atan oyuncularından bir tanesi ama bir maç sonrasında çıkıyor işte soyunma odasına gidiyor ve kızıyor, bağırıyor ve oturup hüngür hüngür ağlıyor. Yani sanki ömründe bir maç kazanmamış gibi, sanki dünyanın en iyilerinden, zirvelerinden biri değilmiş gibi futbol camiasında. Dünyanın en çok gol atan adamlarından biri değilmiş gibi hüngür hüngür o maçı kaybettiği için ağlıyor. Şimdi biz buradaki tutkunun yani bu kazanma arzusunun boyutunu anlatmaya çalışıyoruz işte. Biz kazanmak değil, sınırsız kazanmak istiyoruz. Biz başarmak değil, sınırsız başarmak istiyoruz. Bu Ronaldo'dan net görünüyor. Bütün kariyerin başarılarla futbola göre dolu ama bir anlık kayıp, bir anlık gerileme insanın buna tahammülü yok maalesef. Oradaki kesintiyi istemiyor. Bakın işte Türkiye'nin topraklarından çıkmış, işte köyde yetişmiş. Mesela Nusret, şimdi bakıyorsun adam, ''Ya sen köyde büyümüşsün, köyde yetişmişsin. Şu an milyarlarca dolar belki param var, milyonlarca dolar bilmiyorum artık param var ve şöhret yani köydeki bir insan topluluğu 100 kişi olsun, 1000 kişi olsun, 2000 kişi olsun şu an 22 milyondan daha fazla abonem var, takipçim var. Sen daha neyin peşindesin? Dediklerinde bakın iş buraya geliyor. Bu noktada bize ebedi, sınırsız güç sınırsız zenginlik, sınırsız şöhretin talibi olduğumuzu gösteriyor. Huzur. Biz ailemize mutluyuz. En ufak bir tanesinin ölümü geldiği zaman veya bir hastalık her şey yerli eksan oluyor. Fıtrat'ın sana ne mesaj veriyor? Ne diyor sana? Sen huzurda da sınırı, istemiyorsun. Sen sınırsız huzur istiyorsun. E şimdi bunun örneklerini ne birle biter ne onunla. Bütün insanlığı şöyle bir bakın ama dönün önce kendinize bakın. Ne bu hayal kırıklıkların sebebi, mutsuzluğun sebebi, bu tatminsizliğin sebebi ney? Ney bu? En ufak şeylerdeki, pürüzdeki o sıkıntının sebebi ney? Ben ne arıyorum? Dedik ya insanlar ne istediğini bilmiyor. Aradığının zevk olduğunu zannediyor ama ebedi zevk istiyor. Aradığının şöhret olduğunu zannediyor ama ebedi şöhret istiyor. Aradığının kazanmak ve başa çarmak olduğunu zannediyor ama aslında kesintisiz, sonsuz bir başarı kazanmak arzusu içimize yerleştirilmiş. O zaman bu fıtradın karşılığını bu dünyada bulmamızın imkanı yok. İşte şuradan şu çıkarım aslında çok net geliyor. İnsan fıtratının ne istediğini bilmediğinden aslında Allah'a da gitmek istemiyor. Ben zevk istiyorum zannettiği için dünyada da zevk var oraya gidiyor. Ben başarmak istiyorum zannediyor oraya gidiyor. Dünyada çünkü belli başlı başarı anlayışları var. Veya işte şöhret istediğini zannediyor ve dünyada bunu verdiği için oraya gidiyor. Ama dedik ya ebedi istediğini fark etse bunu dünya veremez. Bunu bana gözüm hiç kimse veremez. Bunu başarmanın, bunu kazanmanın, bu sınırsızlığı yakalamanın dünyanın kendisi zaten bir şekilde eskiyor ve sınırlı. E ne olacak? Ha, bunu verecek bir zat. Bakın Allah'a ihtiyaç hissetmiyor bu asrın insanı. Çünkü ne aradığını bilmiyor ama ne aradığını bilse, sınırsızlığını okuyabilse fıtlatının aradığı sınırsızlığı okusa sınırsızı arayacak. Allah'ı arayacak. Dolayısıyla bizim bugün Allah'a soğuk kalmamızın ve nefsimizi ikna edemememizin en büyük sebeplerinden biri ne istediğimizi bilmiyor olmamız. İşte bugün sen kendinde bu tefekkürü yaparsan Allah'la arandaki bağın da kuvvetleneceğini göreceksin çünkü sonsuz zenginliğin bir kapısı var. Bakın ikinci bir yaratıcısı da yok. İkinci bir en iyisi de değildir Allah. İşte sonsuzluğun en iyisi Allah değildir. Allah sonsuzluğu yaratan tek zattır. Çünkü ikinci bir alternatif yok. Tek zatın zenginlikte sonsuzluğu, içine koyduğu bu arzularla, kainatta yapabilme potansiyeli, Kur'an'la beyanıyla, Rasulü'yle gönderdiği ilanatla ve onu takip eden yüzlerce, binlerce sahabesi ve milyonlarca evliyasıyla ilan ettiği, fıtdatına dedik ya yerleştirdiği bu duyguyla beraber bunca hakikat sana bunu veren tek zatın Allah olacağını, sonsuz zenginlik sonsuz aşk, sonsuz kazanmak ve başarmak, sonsuz takdir edilmek, beğenilmek, sonsuz şöhret, sonsuz güç. Aradığını ne olduğunu bilen bir adam tek zatın Allah olduğunu gördüğünde fıtratını Allah'a yönlendirmekten kendini alamayacaktır. İşte o zaman sonuç olarak ben Allah'a gitmek istemiyorsam bir kere Allah'ın ne yapacağını bilmiyorum, nasıl bir zat olduğunu bilmiyorum ve ne aradığımı emin olun bilmiyorum. Allah bizi ne aradığını fark edip sonra da Allah'ın bunları yapıp yapamayacağını anlayacak kadar Allah'ı tanıma marifetine tanıma fırsatına erişenlerden eylesin. Allah bizi bu noktada tefekkürü yaptığında ne aradığını bütün bugünümüzün konusu. Onu düşündüğünde nefsinin Allah'tan kaçması için hiçbir sebep yok. Bugün burada oturuyorsun ve zorlanıyorsun. İnat ediyorsun. işte işte diyorsun ki işte ben zevk hayır zevk istemediğini fark et artık. Yani sen ebedi zevk istediğini fark ettiğinde haz istediğini nefsinin Allah'tan kaçmak için bir gerek yok yani. Bütün o saçılan zevkler zaten onun. Yani Allah'tan kaçmaya gerek olmadığını anladın da ikna ve iman hakiki esas ruhumuza daha kolay girecek. İşte o yüzden Allah bizi ne istediğimizi bilenlerden etsin ve Allah'ın nasıl bir zat olduğunu tanıyanlardan etsin. Allah gerçekten zevk vermeyi isteyen bir zat mıdır? Allah senin şereflenmeni isteyen bir zat mıdır? Allah senin sonsuzu almanı ve kazanmanı isteyen bir zat mıdır? Acaba bu dünyadaki bu kadar zevk has kimin? Bu kadar arzu ve istek kimin? Kimin hazinesinden çıkmıştır? Şöyle tabii onu ileriki videolarda yapacağız ama Allah bizi gerçekten kendisiyle tanıştırsın. Çünkü bu dünyanın çözümsüzlüğünün tek çözümü o.